Buldun mu? Yerime kimseyi buldun mu? Başını omzuna koydun mu? Söyle bileyim ya Bulduysan, tenini ona sunduysan, beni de onunla unuttuysan, söyle öleyim ya. söyle yanımdaki özlemdin, daha mı çok özlendin? Sensizlik koyar ama bensizlik, sonun olacak benden, sana elveda Senini ona sunduysan Beni de onunla unuttuysan Söyle öleyim yar Gittin de ne oldu hadi söyle Yanımdaki özlemdin Daha mı çok özlendin Sensizlik koyar ama bensizlik Sonu Benden sana elveda Gittin de ne oldu hadi söyle Yanımdaki özlemdin daha mı çok Sen Sensizlik koyar ama bensizlik sonun olacak Benden sana Elveda. <Gülüyor>